Merhaba ulserim ben Serdar ve GTA 4'de hoş geldiniz. Geldin herkese etkize. Yeni uyandım daha kahvaltı bile yapmadım biraz kendime geldim ve hemen dedim ki ah paplarımı bir video çekeyim çoktan beridir video ya, dün çektim daha bir ama <gülüyor> öbür tarafa gittim diyor şuradaki erik seni öl siz ölmenizi istiyorlar dur çatma bana pen so many fake cats out there you remember my man Duane? sure just got that out of the pen old friends aren't paying him no mind yeah that's what he think he got friends all over the shop Hear Hear the When I, i say need this to go over to the other side. over in northwood hold up there and he and and it you broken? I'll send some paper your way They i have have been that been I Okay. Düğün var şu an. E Düğünem gidelim mi şimdi? Lan. Allah Allah. Al, ha, ha. açıyorum. Okay. Ee, ah, düğün çok yakıkmış lan. İyi gidelim. Ama önce, önce bir internete bakalım ki bizim datelerimiz ne durumda? Evet, dateler konusunda da önerilerinizi e, aldım. Çok teşekkürler. Ee, şu an. Takılıyor yani Nico. Öylesine zaman geçiyor. Hocam bu araba çok güzelmiş. Çok teşekkürler. Ee, bağışın için. Çok cömert bir insansın. Welcome to Liberty City. To Liberty City. Hoş geldiniz. Akbapların baştan Liberty City'ye. Çok güzel bir şehir. Çok güvenli bir şehir. Her an herhangi bir şey olabiliyor. Çok heyecanlı bir şehir. Keyifli bir şehir. Yani bu şehre gelen insan geliştiriyor kendine. Şehrin kendisi o kadar çok engel çıkarıyor ki önünüze. Öyle yani. Bu şehirden çıktığınız zaman bambaşka bir insan oluyorsunuz. Genellikle ya ölü olarak çıkıyorsunuz, tabutla birlikte çıkıyorsunuz veya artık bu önünüzdeki, Kim ben. Efendim Brucey. Yo yo yo Brucey. Hayırdır? Tamam değişmeye gidelim. We <gülüyor> Sonraki saat mi? Hocam hangi sonraki saat? Buradan geçeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. E ee, geri dönüyoruz. Geri mi dönüyoruz. Geri dönüyoruz büyük ihtimalle Bur Öf En girilmeyecek yere de gidiyoruz ha. Neyse. Ulan gelmişiz be. Diğer yakaya da varmış zaman. Neyse. Tamam hadi bakalım girelim burası. Burası bekletmeyelim, bize çok fazla para kazandırdı o. Arkadaşlıklarımı böyle ölçüyorum ben ahbaplarım. Bana ne kadar para kazandırdı, o şekilde ölçüyorum. Bana para kazandırmayan arkadaşlıklar, devam etmiyor. Aynısını siz de benimseyin ama para olarak değil tabii ki. Kişiliğinize bir şey katan... Abi ne olduğunu bilmiyorum orada ama lütfen yolu açabilir miyiz? Dur oğlum, bana sorma. Öne bakıyorum ben de. Dur bir şeyler oluyor şu an. Heh. Yellow. Yellow. <gülüyor> Özür dilerim acelem var. Bruce ile bir arkadaşım söz verdim ve verdiğim sözler benim için önemlidir. Hadi gidelim. Ee neler yapıyorsunuz? Zabaplarınması geçiyor hayat. Uzun, uzun, o kadar uzun bir süre değil ama. Neredeyse 5-6 gündür veya 1 haftadır ben de Let's Play videolarına ara vermiştim. Şimdi geri döndüm. Böyle bir GTA 4'ü açmak güzel oldu. Hoş oyun oynuyordum hala. Oyun oynuyordum ama Horizon'ı bitirdim. Zero onu bitirdim. Güzel bir gameplay. harika bir gameplay var. Çok güzel e, fena olmayan bir hikayesi var ama hikaye anlatımı çok kötü. Hikayesi çok güzel. Yani çok güzel demeyeyim de güzel işte. Hikaye anlatımı çok kötü. Bayağı kötü. Ayrıca konseptleri de çok iyi ama dünyayı kötü yapmışlar. Biliyorum, benim düşüncelerim bunlar. Çok da fazla şey söylemeyeceğim. Sizin de merak ediyorum illaki izlemişsinizdir oradan veya buradan veya bilmiyorum belki. Benim oynama mı bekliyorsunuzdur o bilemeyiz de mi? <gülüyor> Neyse, güzel oyundu ama yine keyifli oyundu ama gameplayi oynanışı çok keyifliydi. İnanılmaz keyifliydi. Biraz da şeyin gazına geldim yani. Böyle yerde bırakmıştım oyunu. PS5 Sonunda falan abi Horizon 2'yi getiriyoruz falan deyince Ben de okey dedim. bir Horizon'ı bitireyim o zaman. Evet hazır yapmışken yapmıştık. Onu da sunalım. PS5'te hangi oyunları oynamamı isterseniz ya? Yani hangi oyunları görmek isterseniz kanalda Hoş PS5 Oyunları oynamam ne kadar kolay olur bilmiyorum ama Ha şeyi de söyleyeyim, ben size PlayStation üzerinden bazı oyunlar sundum zaten, Remote Play üzerinden sundum ama Remote Play'in sıkıntısı şu, düşük çözünürlükte sunuyor oyunları. Böyle küçük bir olayı var. Ben böyle yaptığım zaman istiyorum ki HD izleyebilirsiniz abi, böyle YouTube'un ayarlar bölümünden ne? Ha, yok ya geçeceğiz. YouTube'un o aşağıdaki ayarlar bölümüne tıklayıp video kalitesini HD'ye getirebilin istiyorum. Neden benim ahbaplarım da HD video izleyemesine? Neden? İz, İzleyiniz izleyin. yani HD video izleyin. Güzel olsun yani. Brucey, hadi gel. Evet biraz geç kalmış olabilirim. Neyse hadi gidelim bakalım. En yakın şey nerede? Komreze gitmelim yani. Keri öf var ya nasıl? Bunu Konuşma basitçe şu şekilde geçti. Bursalı dedi ki kasların bu düz salak görüntünün altında aslında bir canavar var dostum. Ben bir şeytanım ben, bir canavarım ben. Vahşi delinin tekiyim falan dedi. Nikola evet öylesin dedi ve konuşma orada kapandı. Aydınlatıcı bir diyalogtu. Pek çok şey öğrendik. Buradan çıkabiliyor muyuz? Ben şöyle park edeyim yine de. Evet yine eve dönüş yolu biraz sanırım sıkıntı olacak bizim için. Çünkü bunlar içecekler iyice ve... Bize bir şey kalmayacak. Hadi gidelim o zaman. Gel Bruce'e. Kaliteli gidiyoruz. Bak ne güzel çınar altı. Oğlum. Oğlum. eve götür. Öyyyy. Bruce'yı benden daha kötü. ne oğlum. Dans ediyoruz ya şu an. Bruce'yı Anadolu havasını bilir misin? Niko, Niko bu bizim arabamız. Biz kullanacağız, biz kullanacağız. Allah kahretmesin neden böyle? Burası ne ne hakkında konuşulsun şu an hiçbir fikrim yok ama. Polisler peşimizde Brucey. Polisler peşimizde Brucey. Hadi biraz dışarıda kalırsam başaracağım. Hadi. Hadi. Neden hemen polisler peşimize düştü ya? Neden abi? Bu adamlar şeyde mi bekliyor? Kapıda mı bekliyor? olan bakalım içkili birisini bulursak tutuklarız falan diye. ha? Arabaya mı bindi? Direkt mu dokundu? Tut vur Vurruu? Mezarlık çok boş kalmıştı zaten. Yeni birisini daha ekleriz. Arabasana çarpmadığımız kalmadı ha. Motorcuk motorcu kaçıyor. Lan bu adam deli bu şekilde araba sürüyor falan diyerek. Haklı çok haklı çok haklı abi. Ben hala iyileşemedim ha. Ben kafa hala iyi. Hayret, otomatik hayret. Ay, polis beni görünen şey yapacak mı acaba? O şu kaldırımda araba sürmem daha belirgin bir belirte ama. Neyse, polis çok... <gülüyor> Polisin çok umurunda gibi görünmüyorum. Ya, evet, aynen. Şu an bu, tam, tam bu kafayla şeye gitmeliyim. Dating uygulamasını, dating sitesine gitmeliyim ki... Saçma salak şeyler yazayım. Tam bu kafayla. Nico, Günümüzü kime derim bir ara? Bakalım mail gelmiş mi bize? İ-Posta kutusu iki mail. Evet, olumsuz yanıt. Siliyoruz bunu, çünkü bu şekilde başarıyoruz. Çalarken bol hizmetini denedin mi? Çok güzel burası, harkasın. Evet, hala e, Nico'nun e, şeylerinden yanıt gelmemiş. Görüşürüz, kendine iyi bak. E şimdi. X'e mi gitsek Dwayne'e mi? Dwayne'e gidelim ya. Bir de Dwayne'den görev yapalım. Ya çıldırmayın lan. Gerçekten yolda yakın daha çılgın şeyler görüyorum yani. Aa, hala kafası biraz iyi ya. Sallanıyor kamera biraz daha. Merhaba Merhabalar memur bey. Kesinlikle şüpheli bir şey yapmayın. Ah! Memur bey siz şüphelisiniz. Salak salak hareketler yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz abi ya? Neden herkes birden sağ tarafa kayıyor ya? Bu ne abi? Komplo mu var Libertis'te? de? trafiği inişe yapan bir komplo mu var? Neden böyle davranıyorsunuz? Şeyler baya geç geliyor ha. Dating yanıtları çok geç geliyor. Ya hala aldığımız z'ler geliyordu bir noktada. okey kabul ederim senin gibi yakışıklı, güçlü bir insanla diyen bir yanıt gelmedi daha. Gelir yani, gece <gülüyor> Şimdi kama hani, Tabii ki geleceğini biliyoruz öyle bir yanıtan. Ama geç geliyor demek ki bayağı geç yanıt veriyorlar. Ha, değin. Şöyle koşa koşa gideyim abi buradan. Ne kadar canlı bir yermiş burası ya. Selam. Dövüşken kuş. Oh, Abi adam SMG ile kurdur diyor ya. Bu lib apartmanda yaşamak ister misiniz yeah. yani şimdi? no more. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Playboy don't want to hang no more. He pays for you to come over instead. My girlfriend, the love of my fucking life. Man, I was pulling moves in the joint so this bitch could pay rent. Now she won't answer the phone. Man, I gave her everything when I was inside. Cars, houses, apartments, bank accounts, everything. Mm. I heard she hanging with Javon now. Who some punk who fucking talked swears he wasn't involved in me going down but I knew I knew his ass was lying. Warum können atun? For real? Ne yeah, bir ilişki yaşadıklarına dair değil, senin içeri attığına dair. Çok grip insanların <gülüyor> ilişkilerinin he he he hey, hey, just chill. Alla, sakin. Listen. Why don't Psst, The <gülüyor> sen gidip konuşma. Sen gidip konuştuğunda kötü, kötü oluyor. Ya silahların <gülüyor> konuşuyor ya <yatak> tekerleklerin konuşuyor. <gülüyor> her türlü birileri but, ölüyor. Man, no, besides, me me. Uh -huh. Hey, be. Niko Para aldığı zaman kendisine kendisini hatırlatan kişilere yardım ediyor Ama para aldığı zaman Selam dur dur dur dur dur dur dur Çok teşekkürler Belliç Industries'e yaptığınız bu yardım için Üff, Bu ne lan Mad Max'den çıktı bu araba harika Yani çöllerde bununla şey yapmak istiyorum bir. Benzin kusmak istiyorum arabanın motorlarına. Evet tam medmax oldu şu an. Med Allah kartmış. Ya Abi sakin olun ya. Lan çekil yoldan. Şimdi gerçekten medmax oldu. Şimdi deli gibi kovalamacılar başlayacak. Hadi bakayım müzik kafanızdan siz ekliyorsunuz. Çünkü telifakları. Lan bu yolun her tarafında polis var. Hiç sıkıntı değil. Dümdüz ileri, dümdüz ileri. O deli deli müzikleri size ekliyorsun. Okay. Allah kahretsin ya. Polis yandan gördü ya. Aa, iyi geceler de on bak. Mad Max referansı yapıyorum. Gerçekten Mad Max'e benzetmeyin bana burayı. Benzetirim. Madnikoyum ben, deli Nikoyum ben. Yürüdüğüm yol öfke yol olur, yürüdüğüm yol balkanlar yolu. Allah misin? Ohohohoho. Hocam güzel ya, siz donatlarınızı yiyin. Kahvelerinizi için beni görmediler ya. Mad Max'i görmediler, onlar da diliymiş. Onlar da ayrı bir dili işte, ne, ne yapacaksın? Çok merak ediyorum bu yol nereden nereye gidiyor abi? Şurası kapalı mı yani burada inşaat falan mı var çünkü Şuradan başlayıp böyle hızlı bir şekilde şuralara şur kadar falan gelebiliriz Gerçekten bir Mad Max filmci çekilebilir bu oyunda Damn sen? <gülüyor> Niko gaza geldi iyice pencereyi de kırıyor. Dwayne Oha. Ya Allah kahretsin seni ya. ya yine benim motor kovalama soktun ya. Çerezi öldürmeyeceğim abi. Salak mısın? <gülüyor> mı? <gülüyor> Adam gidip konuşmayacaktı bile bunlarla. Kızı seviyor hala. Çünkü Dwayne kalpten bir adam. Aa geri dönüyorum Öldün abi. Hayır hayır hayır kesinlikle şey yapma. Hey Dwayne. Tamam. don't you make bell so I can give it to you? gıdıklayan zille bulur. Gıdıklayan zil, nice. En iyi marka ismi. Ölmeyek ya. Yine motorda ama oraya gidene kadar öleceğim gibi. Güzelmişim. Güzel bir mimari. O bu şey böyle gezerek mimarisini falan görmek de lazım. Çünkü gerçekten çok güzel. Geldim. Oo, burası baya güzel bir klarkin vermiş Silahla girmeyeyim içeri. İnsanları korkutmayayım. Evet kafa burası değil tabi ki. Kapı nerede lan? Önünden mi bulaşacağız, içinden mi bulaşacağız? Oğlum nereden gireceğim? Buradan gireceğim evet. Bariz bir şekilde kapı olduğu belli, buradan gireceğim. She always told me she me good. Guess I Görüşürüz kendine iyi bak. Ve apaplarım ee, bu videoda böyle biraz kısa oldu izlediğiniz için teşekkürler Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın daha fazlası için abone ol olabilir destek olmak için aşağıdaki kıta butonundan kanala üye olabilirsiniz sonraki bölümde görüşmek üzere hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle bay bay